Herkese günaydın 10 dakika önce uyandım bir duş aldım kendime geldim diyebilirim sabah duş güzel her gün almıyorum ama bazen alıyorum şimdi Bu saçta saçımı kesken sonraki ilk videom bu sanırsam baya bir kısalttım bu aralar sebebini bilmediğim bir şekilde saçlarım dökülüyordu Dedim Biraz kısaltayım belki işe yarar biraz askere dönmüşüz ama neyse yapacak bir şey yok Şimdi. Geceden kalma bir çalışma matası var Şurada hmm. Bir süt ısıtıp sonra ders çalışmaya koyalım. Hadi bakalım. Isın. Süt ısınırken ben de biraz balkondayım. Bugün bulut yok. Geçen baya güzel butlar vardı ama şu an hiçbir şey yok. Kargon var bugün. Bir de o gelecek. Sonra Yunus'a spor salonuna gideceğiz. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Sonra akşam da öğrencilerle, öğrencilerimle ee, bir görüşme toplantı yapacağız. Bakalım. Evet sütü üstünde unutunca gitmiş. Neyse, temizliğe bakacak bir şey yok. Şöyle bir batin bardağım var. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet arkadaşlar görev tamam, hani görüşürüz. Denelim artık çalışan okumuza. Batinleri yoğurum. Bunu dökemeyiz, dökersek yanarız. Başka altlık yok sanki <gülüyor> kullandığımız altlığa var. Evet. Hmm. Hmm. Artık montajlar bu canalarla yapılacak. Hadi bakalım. Önce mason bir sileyim. Sonra ders var. Bu da dün geceden kalan. Bakma şuraya tarihi 18 yazısını. 18. günün dersi olduğu için yani o yüzden oraya sonradan video olarak çalıştım dersi o yüzden öyle o tarıyı yazdım yani biraz koltamaya giriş dersinin notları işte burada biraz var sonra Mert şeyler var burada daha birazdan göstereceğim trigonometri çalışacağım bugün de hadi bakalım arkadaşlar ben trigoya başlıyorum yanımda da nasıl bu şey oldu milli içkimiz Bo, <gülüyor> için yok <abi. gülüyor> hadi bakalım biraz çalışalım kahvaltıdan tam kalktım kargo gelmiş ayakkabı sipariş etmiştim hadi bakalım alalım şunlar bu ne ya taş yiyamıyorum kulodan sipariş verdim de çok indirim vardı İddırım <gülüyor> vardı dört tane, üç tanesi benim, bir tanesi de abimin. Hadi bakalım, bir deneyelim. Hadi bakalım. Hop. Evet bir iki üç. Şu benim, şu benim şu, şu üçü benim. 41 bunlar. Bu da 42 sanmazsın abimle bir ihtimalle Hadi bakalım deneyeceğiz şimdi. Ulan aldık iyi güzel de. Büyük ya. Bak. Yani kaba duruyor şu an ayında Bir de büyük yani. Şu ilk denediğim büyük. Torex. Şimdi bu da ikincisi kinetik olan. Aynı numara. 41 bu da. Ama üst tarafı biraz sıkıyor sanırsam açılır diye düşünüyorum. Güzel duruyor da işte. Yok, sıkmadı. Yani biraz üst tarafı sıkıyor ama oturdu ayağıma. Aynı numara 41. Bu da 41. Ama bu direkt geriye da yani büyük. Çok büyük yani ayağıma. Bayağı bol. Evet, bu da lumberjack. Yani bu şu an <gülüyor> en pahalı olan buydu zaten aldıklarımdan. Gayet de parasının hakkını veriyor. Yani şu an oturdu. Güzel. Benim ayağım biraz şey mamadır böyle durmak gerekiyor benim ayağımda böyle biraz açılıyor. Ye işte yani güzel. Rahat. Hadi bakalım. Ama bu yani bunu elde etmem lazım ya. Çünkü büyük baya. Ben onu spor çalmıştım da. Giyemeyeceğiz maalesef. Pis büyük. Evet malum ayakkabılar bu oldu. Ayağımdaki Lamborghini oldu. Ama o diğeri ilk giydiğim fiyatı çok şey değildi ama yani neden şey oldu anlamadım olması lazım açıkçası 41 bu diğerleri de 41 ikisi oldu o olmadı demek ki kalıbı büyükmüş bunu iade etmem lazım yani bir 40 numarasını alsam rahat olur işte kalıp büyük bir daha siz de ayakkabı alırsanız gidip deneyin alın orada deneyin benim gibi üşengeç yapmayın Evet şimdi e-faturana bakmayın boş olduğuna doludur da işte size arka tarafını göstereyim E-faturayı çıkarttım Flow'dan. Ee, o size gösterdiğim büyük olan Torex'i değiştirmeye gideceğim bugün. Zeki'ye yazdım. Bakayım Zeki gelirse birlikte gideceğiz gelmezse tek gideceğim. Ama büyük ihtimal beni kırmaz. Zeki çünkü. Neyse e yani gün içerisinde ayakkabı değişimi için çarşıya gitmemiz gerektiği belirtmek istiyorum bunu gün içerisinde ekleyeceğiz ve ben daha trigonometri çalışıyorum ee, toplam farklı formülleri bitti yarım açık formüllerindeyim yani konuyu anlatıp hemen hoca soru çözdüğü için baya bir hoşuma gidiyor Full e, geç getirdi yani ayakkabıları vesaire baya bir geç getirdi ama şu ürün iadesini kendi mağazasından yapabildiğimize sevindim hani tekrardan çünkü normalde baktığımda işte ürün iadesi 10 gün falan sürebiliyormuş diyor. Şimdi baktım ürünü nasıl iade edebilirim diye. Kendim ağzalarına gidip iade edebiliyormuşuz. Bu artı bir yön. O yüzden gönlümü kırdılar ama geri aldılar. Follow? Okey. Evet, Mert Hoca yarım formülleri. Hadi bakalım, devam. Bu harekette de El evet, tam düzü, böyle. <gülüyor> i̇stedim, istedim. Şu eşit, şu eşit. Böyle 13, 13. Aklı 12 oldu. 175'te dinleyince böyle oluyor. Bir bıçağı alınca yavaş geliyor artık. <gülüyor> Cevabı çöreyi iki hocam çözdüm. Şimdi hocam çözer. Evet yarım açı formüllerini bitirdik. Sateker zeki bizimle gelmiyormuş. Onu öğrendim şimdi mesajlarında. Evde kimse yokmuş da. Neyse Başarı biz kendimiz gideriz. Ee, Emine kitap verecektim. Hemen Emine dair oldu. Yani ben ona sordum çarşecem diye. Eğer odaysan sana kitapları vereyim. Hem ona kitapları vereceğim, hem de işte ayakkabı değiştirmeye gideceğim. Yani gideceğim her türlü. Deki gelmese biz yine gideriz. Deki! Gelmesen gelme, Deki! Evet, şu an çarşıdayım. Ayakkabıyı değiştirdim, yerisini aldım. Kamerayı böyle buraya çekmem bilmiyorum. Ee, Emine'ye gelmedi. Bugün herkes tarafından terk edildim. Başladık, bu buruşunu... Çok bir şey yok, şimdi eve geçiyorum. Buraya gelirken video çekmeyi unuttum çünkü abimle motorla geldim Geldim böyle gözlerim hep şurası yaş falan oldu Neyse şimdi artık evin yanı tutuyorum Saat iki buçuk Sonunda Eve gidiyorum sen indim abi ne sosyal mesafe ne bir şey Maske takıyoruz da bir faydası var mı hiç bir fikrim yok. dükkana geldim hemen yatağı dezenfekte. Şöyle size de yapayım. Aferin temiz oldunuz. Yoruldum. Biraz yiyecek su falan vardı. De yem. Çok kaba çizgiler var. Birisi sınavın Memati, birisi gariban Uluvi. Biri Hüseyin Biri İbo. Gösteririm bir ara Neyse şimdi yoruldum ve Biraz dinlenip Eşalarıma dolayıp Tıpa salonuna geçeceğim artık Yoruldum Biraz Cicilere su falan vardım Değiyem Çok psikoloji cicilerim var Birisinin sınavın Memati Birisi Gariban Ulvi Biri Hüseyin Biri, Hüseyin. biri İbo. Gösteririm bir ara. Neyse şimdi yoruldum ve biraz dinlenip eşyalarıma dolayıp spor salonuna geçeceğim artık. Evet bu ilk denediğime göre çok daha hoş ve güzel. Çoraplarımla bir tam uyumlu oldu. Ben beğendim. Tamam. Sekte gitti. Şimdi şunu kesme vakti. <gülüyor> burada ufak bir çöp kutum var ama olmuş. <gülüyor> Şimdi çantayı hazırlama vakti. Evet. Hazır. Bir havlu koydum. Bir şort, bir de tişört koydum. Full time beyaz olacağım. Ayakkabılarım dışında, çorabım bir de beyaz olacak ama Ayakkabılarım sadece biraz rengi değişik olacak Olsun Şimdi ayakkabıyı da koyup ben yola alıyorum Görüşürüz Böyle miydi böyleyiz Karnım biraz Aç gibi Benim bir ceviz kremi yiyeyim Amla sizin olsun Şaka Gidiyorum Gidiyorum bisket çaldım babamdan. Spor sahanına gideceğim de. Dönüşte gene bırakacağım bisket. Bakın vardım. İşte bura. Ön taraftan gireceğiz. Burası arkası. Evet. Şimdi beyazlara bir neşe. Bu beyaz karam. Ben beyaz oldum. Hadi bakalım başlayalım. Bugünkü planım e, yani bugünkü yapacağım hareketler göz göz çalışacağım, gözlenkul. Cool. İnşallah unutmasam şuralara bir yere programı koyarım. O zaman koşuyla başlayalım. Hadi bakalım. Eee gün içerisinde ne yaptıklarımı, ne yaptığımı daha çok merak ediyorsanız Instagram'da bazen paylaşım da bulunuyor. Geldiğinde, genelde buraya geldiğimde birkaç paylaşım yapıyorum. Evdeyken de ders çalışırken yapıyorum. Hemen İnstagram'dan da ulaşabiliyorsanız bana 5 dakika 5 saniye 1 kira sonra açma yerine Bu Spor salonu ee, neyi oluyor? Güldürenler oluyor ya Çaklaman Çaklaman Evet ben antrenmanım bitti Şimdi eve Havluyu direk sırtıma attım Sırtım çok terlemedi de Terimin çoğu da şu an soğudu Ev yakın diye üstümü, üstümü değiştirmiyorum genelde Böyle gidiyorum direkt Duş alıyorum Sonra Yemek Hadi giderim. hava Bu arada güzel bayağı Eve geldim Şimdi Bir duş alacağım Görüşürüz duştan sonra karnımızı zil çalıyor Bir de yemek yemen lazım Bay bay Duş bitti Şimdi Yemek zamanı Vlog bayağıdır çekmiyorum Hoşuma gidiyor Yani çekmek Bayağıdır video çekmiyorum vlog videosu Yaklaşık bir asıl zaten Normal video çekmiyorum İnşallah hoşunuza gider Ama uzun olacak baya sanırsam Üstümde çok fena bir yorgunluk var Yemek yedim Aradan bir saat falan geçti Büyük ihtimalle İşte giriciler falan var onla tuttum Şimdi Dolingo'dayız kaç günlük serim var. 24 günlük serim var. Şimdi bunu 25 yapacağız. Hadi bakalım. İngilizce devam. Edelim. Teşekkür ederim Duolingo hocam. Evet 25. gündeyiz. Ve şurada bayağı bir temizliğim ben. Hepsini bitirdim de. şunları bir seviye. Bunlar başlama başlayacağım. Mesela şu 6 konular bitik. 5 seviye yapmışım. En son şunu dedim. Sonra bu, sonra bu tek tek gidiyor mesele. Çalışın evet. çalışın. Evet yine bir trigonometri dersi. Mert Hoca sinüs. Sinüs terim şurada, kos burada. Herkes sinüsle uğraştı normalde ama neyse. Şimdi 4 video kaldı. Konu videosu. Sonrasında soru çözümü var. Yani bitiyor. Aa, bitti bak. Bitti. Bu kadar. Elif eder çalışıyoruz. Evet. Ters trigonometrik fonksiyonlarla bitti. Trigonometrik denklemler. Saat 11 çeyrek. Yani artık hem videoyu bitirme zamanı, hem de benim bitme zamanım. En son öğrencilerle konuştuk. Neler yaptılar, neler ettiler. Biraz fırça attım. Çünkü bu hafta çok kötü geçmiş. Yani kötü bir hafta geçirmişler. Bir de rahatlar. Bu videoyu izliyorsanız, Elif, Yağmur, Selim. Görüşmeden sonra biz Elif'le birlikte biraz çalıştık. Siz tabi uykunuza gittiniz. Ee, çalışın. Yani sınava girecek olan sizsiniz. Ben çok şükür atlattım. Sıra sizde. Sıra sizin atma zamanınızdı. Sesimden anlaşılıyor. Bayağı bir yoruldum. Bugün git gel yaptık vesaire. Uzun zamandır vlog. Vlog, vlog mu vlog mu? Vlog çekmiyordum. Ee, video çekerken bayağı bir elendim. Ee, yani ne kadar uzun olduğunu şu an hiçbir fikrim yok. Ama uzun olduğunu tahmin ediyorum. Daha montaja başlamadım. Yarın sabah büyük ihtimal montaja başlarım diye düşünüyorum. Ya da şimdi biraz başlayabilirim ama. Bayağı bir yorgunum ve gözlerimin altı kısarmış. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu aralar günlerim bu şekilde geçiyor. Spora her gün gitmiyorum. Bir gün boş bir gün dolu olarak gidiyorum. Hani şimdi bugün giderek gösterdim de. Her gün spora mı gidiyor gelmesin. Bir gün boş bir gün dolu şeklinde gidiyorum. Ee, onun dışında çalışan arkadaşlara şunu önerebilirim. Sabahları yürüyüşe ya da koşuya çıkabilirler. Ee, Baya bir etkisi oluyor derslere. Yani mutlaka herhangi bir sporla uğraşın. Hiçbir şey yapmasanız yürüyün, koşun. Sabahları erken kalkın. Çok geç saatlere kadar çalışmayın bu sıralar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer devamını isterseniz beğenerek ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Beni motive eder bunlar. Ben de motive oldukça size daha çok vlog çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Keyfiniz size kalmış. 500 e aboneye geçtik. Teşekkür ederim hepinize. 520 20'ydi Şu an ya daha son hatırladım. İnşallah sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Büyük bir geniş bir topluluk olacağız. Family şimdi ailemeyeceğim. Ben bu aileyi nereye sığdıracağım? 5 kişi böyle sığmaz zaten. Neyse. Geniş bir topluluk, öğrenci topluluğu olacağız. Hadi bakalım. Geniş bir arkadaş çevresi diyelim ya. Biz niye toplu arkadaşım? Arkadaşım yollaşıpsınız hepiniz. Çok uzattım. Kendi çünkü bakın çalışmayı kesinlikle aksatmayın. Sizleri seviyorum. Bunu önce. Adarla manet. Görüşürüz.